Liposakşiyon ameliyatı kesinlikle kilo kilo verdirme amacıyla yapılmaz. Vücut konturlarını şekillendirme amacıyla yapılır. Liposakşiyon ameliyatlarında hastanın vücut dengesine ve fonksiyonunu bozmadan 4-5 litre yağ alınabilir. Hastanın alanları genişse 4-6 ay sonra tekrarlanabilir. Liposuction ameliyatlarında kullanılan kanüllerin giriş delikleri 2-4 mm kadardır. Yaktisik bu kadar e, belirle belirsiz birisi kalır. Vaser Liposuction ultrason enerjisi olarak adlandırılan ses dalgası kullanılarak yağ tabakası parçalanır. Ardından homojenize hale gelen yağ yine kanüller aracılığıyla alınır. Vaser Liposuction'da damar sinir ve bağlı zarar verilmediğinden ameliyat sonrası ödem daha az, kanama daha az ve ameliyat sonrası iyileşme süreci daha hızlı olur. Liposaksin yapılan bölgeye koyulan direnler yaklaşık 1-3 gün sonra çekilir. İlk günler ağrı kesiciye cevap veren ağrılar olabilir. Yine ilk günlerde ödem ve şişlikler olabilir. Bu ödem ve şişlik 5-6. günde maksimuma çıkar. Bir ay sonra deride sertlikler olabilir. Bunlar da üçüncü ayda azalacaktır. Nihai sonuç ise yaklaşık 6 ay sonra ortaya çıkmaktadır. Nüpsaksi ameliyat sonrası yaklaşık dört hafta korse giyilir. Gevşek derili kişilerde bu süre altıncı haftaya kadar uzatılabilir.